<gülüyor> Merhaba arkadaşlar mahkum TikTok videoları, hadi videoya girerim. ama bir girmeden önce abone ol. Evet bu aralar Young Lions'ız görmüyoruz. Yorum. Ya, ne oluyor yani? Evet, hadi. Yazma Allah bence. Bir çocuğu Bir çocuğun Ne soul is also mother. Varını anlamam. bu adamı tanıyorum. Evet evet onu Ama nereden doğduğunu bilmiyorum. Evet. Hiç bir fikrim yok. Aynı mı? Senin. Oyistan mı benim? Otur böyle mi? sıktın mı? Ha gibi. Ha Ha Bir olsun. Adam bir şey Bu savaş beyaz bir Çok özledim. Bir yerde bir Ye, <gülüyor> ha, hatırlıyorum. Ne dedin? I know where I this guy. Ayla. Ha? ha. Ayla mı? Evet, Ayla Oo. o asker. Ah. This guy bir macin. sence karnımızı yaktı. Ben o sandım ki. O sandım. Bu aile Bu aile yok Ciddi Ocandoun bu kadar bottle de daha basit mi **Var advertised Kalamadım sadece. Kalamadım. Biraz. O evet. gerçek şey mi? Evet. gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sözler sakın bırakma bunu başka Adeli olan bundan sonra sana iyi sakın bırakma bunu sen oh. evet. bırakma onu <gülüyor> Oha. Sessiz kaldık. They never Oha. En so lucky bilmiyoruz Wow. Neyse, ma konum TikTok kanalleri beğendiyseniz abone ol videoyu paylaş bir kadar